Geçen hafta düğünüm vardı. Arkadaşlar sağ olsunlar. Geçen hafta düğünüm vardı. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bana beşi bir yerde taktırdılar. Büyük altın taktılar. Böyle büyük altınlar. Dedim ki ya bu ne fakirliktir. Bak zenginiz hep beraber. Bunun için şöyle bir takım daha var aslında taktılar. Sağ olsun arkadaşlarım. Bakın çeyrekler, gram altınlar dolu yani. Biz gerçekten iyiyiz. Yani zenginsiniz, emeklisiniz ama zenginsiniz. Evet, emeklisiz ama zenginiz. Patates, soğan takıyoruz birbirimize hediye olarak. Ben de buradan çıkınca hasta ziyaretine gideceğim. Bir miktar patatesim, soğanım var. Yani artık hasta ziyaretine giderken ancak bunları alabiliyoruz. Bunu da alamıyoruz aslında da. Ay, ay sonuna rastlarsak, maaş almışsak bunları alabiliyoruz. Bir soralım. dile dinlede kazanacağız. dile dinlede kazanacağız. Dine de, dine de kazanacağız. Evet yiğit muhtaç olmuş kuru soğana doğru söylüyorlar yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Ama biz sovanın da bulacağız pat de bulutacağız. Biz hem emekliyiz hem çiftçiyiz, hem işçiyiz. bugüne kadar böyle geldi böyle gitti ama biz emekleri rafa kaldıran Bizi emekleri adam yerine koymuyorlar bizi yönetenlerin tüm emekliler. Biz de onları bu seçimde emekliliğe göndereceğiz. Onlar da gitsin bağında başına çiftçilik yapsın. Bıraksınlar bu işin başına artık. Emekler ne istiyor? Emekliler çok, şey, çok, şey, çok istiyorlar. şey istiyorlar. Hak, hukuk, adalet önce. Ondan sonra biz para, fazla para da istemiyoruz. Ama hak, hukuk başta adalet ve güzel bir seçim. İnşallah bu seçimlerden güzel bir seçim yapılacak ve değerlendirecek. Adalet üzerinde hukuk eden kimin kazanacağı e, halk bunu gösterecek. Sandıklarda e, hüle olmamasını diliyoruz. Böylelikle bu seçime herkes için hayırlı ve uğurlu olsun. Emekliye gelince emeklinin piyasadaki ee, kıyma olmuş, et olmuş 300 lira. Artık e, bunlar halk düşünsün. Ben düşünmüyorum sandık önünde. Kim ne değerlendirse değerlendirsinler. Mutlaka da yangın var mı? Hem de çok. Yani e, bir patatesin kilosu kalktısa e, 20 lira, e, soğan kalktısa e, 30 lira. Gerçekten patates almayan insanlar var gerçekten. Sokakta, çöpte toplayan insanlar var. Yani biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Bu hayat pahalı yeter artık son versin. İnan ki bunları e, sanda gömeceğiz yani. sanda gömeceğiz bunları. Yani Mahsun-u Şerif bundan kırk sene önce söyledi. Yiğit muhtaç olmuş diyor kuru soğana. Gerçekten kuru soğana bizi muhtaç edenler utansınlar. 14 Mayıs'ta hesaplaşırız. 14 Mayıs. 14 Mayıs diyorum. Bütün emekliler, bütün emekçiler, bütün ezilenler, öğrenciler. 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşalım. Çünkü bizi kuru soğana muhtaç edenleri 14 Mayıs'ta sandığa gömelim arkadaşlar. Hep beraber. Evet. Yoğun bir kalabalık var burada. Evet. Miceköy'de. Evet. Ee, siz ne söylemek istersiniz? Şimdi 14 Mayıs'ta bunun hesabını görecek emekliler yani. Tabii ki bütün emekliler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşmaya gitmemiz lazım. Bu 21 senelik bir zulmün hesabını soralım. İkiden hep soğan ekmek yiyelim derdik eskiden. Ama soğan ekmek yemek artık hayal, zor. Emekliler ne istiyor? Emekliler insanca yaşamak istiyorlar. Emeklileri yok sayanları biz de yok sayacağız. Önümüzde bir seçim var. Bu iktidarı bu seçimde sandığa gömeceğiz. Istiyoruz. Özgürce bir yaşamak istiyoruz. Emekleri düşünmeleri istiyoruz yani. Emekleri hiçe saymasınlar. Hiçe sayarsan gene sandal gömülür. Biliyor musun? Sandığa gömeceğiz yani. Dix Emeklisenin değerli üyeleri, hepinizi Dix Emeklisen adına saygıla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Lars, değerli arkadaşlar, emeklilerin bulunduğundan bu yana her dönem, her ay mutlaka bir yetkinlikle sizleri emeklilerinin sorunları ilgili bilgilendirme, paylaşmaya devam ediyor. Yine bugün bu saatte 11 Nisan'da Türkiye'nin genelinde ölçütlü olan üyelerinin üyelerinin katılımıyla yine bugün emekçilerin sorun ve taleplerini taleplerini eş zamanlı olarak bütün Türkiye'de haykırmaya devam ediyor. Hepiniz tekrar hoş, hoş geldiniz. değerli arkadaşlar. Emekçiler, emekçiler uzun süredir, uzun süredir kendi sorun ve taleplerini dile getirirken ne yazık ki iktidarlar bu taleplere olumlu cevap vermiyorlar. Işte şimdi tam zamanı hesaplaşmanın hesaplaşmanın helalleşmenin dedikleri gibi tam da zamanı. asıl sorun özellikle Türkiye'de yüksek enflasyon yaşanmasıyla birlikte eriyen maaşlarımız. Talebiniz bu konuda şudur. Yüksek enflasyon koşullarında yüksek enflasyon koşullarında enflasyonun iki ahaleye düşene kadar yoksulluk ve açlık sınırı dikkate alarak emekli maaşlarının asgari ücrete endekslemesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar yine ifade ettiğim gibi yağmur olması sebebiyle yine bu zor koşullarda buraya gelen arkadaşları tekrar kutlayarak dediğim gibi bugün hesaplaşma günü hesaplaşmalarıyla bu bir ay kaldı işte emekliler burada bu yaşananlardan dolayı önümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemde seçimler olacak seçimlerde emekliler emekli adaletini iktidara gösterecekler. Sadaka Beyi toplu sözleşme. Sadaka Beyi. 14 Mayıs'ta AKP'ye hesap soracak. Emekliler 14 Mayıs'ta bizi unutanları, 14 Mayıs'ta bizi unutanları hesabını soracağız da hatırlatacağız onlara.